Merhaba JHT skor. hoş geldiniz. Bugün Survivor 2021 komik anlar montaj. Evet arkadaşlar şey var. Dışarı çıkma yasağı var. O yüzden çok sürekli video paylaşmaya biliriz yani iki günde bir video falan paylaşabiliriz ya da üç günde bir ya da 4 günde bir ya da 5 günde bir. O kadar değil ama yani sürekli video paylaşmayı biliriz. 13 gün yazsa çıkıyoruz sokak yakam mı? fazla değil mi? otuz Nuhu 31'e kadar. 31. Tamam. kadar. <gülüyor> zaten biliyorsunuz ben izliyorum. <gülüyor> evet, biz, biz, biz izliyoruz. Ve evet. hepsini izliyor evet. Hep, Hepsi Hep, evet Özel, şaşıramam yani burada hiçbir şey beni şaşırt bir şey yok ben sadece tek bir tanıyorum baştıracak. tek biri tanıyorum <gülüyor> Steven. Steven. Yo, yo. Aa, ben Steven ben mi ben biliyorsun güçlü kadın ben. Bilmiyorum Steven çok bu biz... çok oh, oh. Okay. Steven tamam, tamam. <gülüyor> yani ne tamam. biliyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> İsmail biliyorsun Allah Allah ya. Cemal biliyorsun. Cemal Cemal Cemalcan Cemal Cemalcan Cemalcan Cemalcan şeyinin sevgilisi Alena Tutkin. tamam. Ne şey ama geçmeden geçmeden önce Abone ol, oh olsun. Abi videoyu paylaş ve video keyfini koyraise. Koyraise diyor. fasulye opo çay bakayım ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye aradaki sister. Çok komik ya. ama. Ah. çok güzel. Aa çok tatlı. Aa çok kötü. <gülüyor> ee, çok benim için ne demek? Savaş, mücadele, ağlamak. Bu 2000, 2021 değil. Ha. Bir şey <gülüyor> <O>? <gülüyor> bu? <bir> yıl şey <gülüyor> evrim şey Survivor'a gidecek. Survivor <gülüyor> evrim şeker. hazırlayın. Önce senin dostun gibi davrandı zaten. Adamın gözünün önüne baka nişanlısını Bir dakika. Ne oluyor? Ha Batuhan küçükken öğrenmiş bunlar. <gülüyor> ha bir dakika Batuhan. Batuhan. oyuncu mu? O bilmem Gerçekten Geldi. geldi. Oha. Geldi. geldi. Ama bu iki. Ben seni. Nasıl ben buradan aşağı bihanım. Şey kayamıyor bu. Eski beni. Reşat be hadi. Hey. Am neresi komik? Generally online courses and ages. You tomorrow. Oh. Ağzın be. Baba Emin Steve anlatmaya gerek yok ya anne ne gerek var ya anlatmaya gerek yok ya görüyorsunuz anlatmaya gerek yok çok tatlısın bu. anlatmaya gerek yok konuşmuyorum görüyorsunuz halk diyor oyuna çağır abi A jump. Ah. Geldik bir. coming right? ya. Bak teçizat. Evet. çalınmış Cema, Can. Jemalcan, no Jemal, Jemal, Jemal, Jemal, Jemal, Jemal, Jemal, Jemal, Jemal, Jemal, Jemal, Jemal, Jemal, Jemal, Jemal, Jemal, Jemal, Çamaşır ipi, evet. Bu kadar. Değil. O esane. O da, ya ya. O da Ben Elaida şeker. İmçinin ha İlayda. O, Sen Elaida, Elaida olsan, ben il haftada. Tamam. Maalesef. Tamam sorun değil yani. Bas geçmedi Class geliyor. Şey. Atakan kazanmak Oha bu herkesi döbecek ya. Ha bir şey diyeceğim. Bir evet. şey diyeceğim. Efendim. <gülüyor> bir en son gün bir challenge yaptılar ve onu yenediler iç sefer. Dispushing challenge. Oha. Yani zaman... şey var. Kas var. <gülüyor> ama gerçekten oyunda göstermiyor. Wow. Zaman sen, sen ben söyledim. söyledim evet. Ama doğru ya, gerçekten. Survivor'a geri ya. O <gülüyor> şey evet. yani anlattı. Hayır, kasap. Kasap döner. Kasap. Kasap, kasap, kasap, kasap. kasap. kasap mı? Kasap döner var mı? Tamam national Yarım kalan bir hesabım vardı. Onu kapatmaya gelecektim. Yenermedin mi ya? Senin sakatlandı bu. Bu en sakat geldi? Oh, um... evet atilosun bunu değil mi? Ah, bir şey diyeceğim ya. Böyle oldu diyorlar. Eğer bu orada değilse yine içeri girecek değil mi? Hı. Caps'ı kurdum seninle ilgili. Yani dizdeki repliği herkes kullanıyor. replik neydi? Hey, everybody, all of us go support. açılan kapının. Emin değilsin. Hayır, emin değil. bolca yılan, iguanalar karantulalar kocaman tam bana göre oh nihal bana göre cemal yok burada yavaş atman lazım I need yeah, I need... Like... I need... You need to yeah like you kimi seçti seçti